Bölüm 2 Fırtına 20 bin yıl önce dünya son buzul çağının pençesinde kıvranıyordu. Binlerce yıl boyunca küresel sıcaklık bugünkünden ortalama 8 santigrat derece daha düşük bir seviyede sürdü. Bir mil kalınlığındaki buzullar Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın büyük bölümünü kaplamıştı. Buzla kaplı bölgelerin dışındaki alanlarsa o kadar kuraktı ki buralarda yaşamak iyice güçleşmişti. İnsanların uzun süredir yaşadığı bölgeler artık barınılamaz hale gelmişti. Ancak bütün bu zorluklara rağmen insanların bir bölümü Kuzey Sibirya gibi uzak ve çetin bölgelerde bile hayatta kalmanın yollarını buldular. Ne var ki insan grupları arasına duvarlar ören buzul çağı, Aynı zamanda köprüler de kuruyordu. O kadar büyük miktarda su donarak buz haline gelmişti ki deniz seviyeleri düştü ve Sibirya ile Alaska arasındaki kara parçası ortaya çıktı. Sibirya'da yaşayan birkaç insan bu doğal köprüden faydalanmayı bildi. Ve önce günümüz Alaska'sına ardından güneye yönelerek Kuzey Amerika'nın diğer bölgelerine yayıldı. Belki göç eden hayvan sürülerini takip etmişlerdir. Belki büyük okyanus kıyısı boyunca küçük kayıklarla yolculuk etmişlerdir. Belki de her ikisini de yapmışlardır. Hangi yolla gelmiş olurlarsa olsunlar, bu insanlar bugünkü Amerikan yerlilerinin atalarını oluşturdular. Afrika'nın küçük bir köşesinden yola çıkan insanlar, kısacık bir zaman içinde... Antarktika dışındaki bütün kıtalara yerleşmişti. Yeni topraklarında kullandıkları diller zamanla farklılaşmaya ve bugün konuştuğumuz dillerin öncülerini oluşturmaya başladı. Bazı toplulukların buzul çağında hayatta kalamamış olması muhtemeldir. Buzul çağını sağ salim atlatmayı başaran gruplarsa diğer gruplardan genellikle izole bir hayat sürmeye başladı. Dünyanın dört bir yanına dağılmış bu gruplar, zamanla, sözel, kültürel ve genetik açılardan birbirinden ayrıştı. Acaba bu kültürel yenilikler, bu gruplardan birkaçının takip eden bin yıllarda daha çarpıcı biçimde genişlemesine nasıl etki etmiş olabilir?